Bir kapı, koca Mustafa Paşa'dan kağıt... Evet, not al. 100 tane demir kapı, koca Mustafa Paşa'dan kağıt haneye taşıyacaksınız. Riva'dan iki kamyon kum çekiyorsunuz hemen. Selamünaleyküm Naci Çin'den 1000 tane telefon kafayı, Doğu Bank'ta satacağım. Selamünaleyküm günüm. Bize iki yarım döner gönderir misin? Ya ben artık bu ticaret işlerinden sıkıldım be Sertaç kardeşim. Yeni, yeni çağ yakalayan bir şey yapmak istiyorum. Ne yapacaksın abi? Ahmet oh, Felix. Her türlü yabancı film, yerli dizi, porno, seks, Sınırsız içerik. Becerebilecek miyiz ki abi o işi? Ulan sen Ahmet abimden görüyorsun <gülüyor> dallama! He? Ulan daha, daha yeni yüz tane demir kapıyı koca Mustafa Paşa'dan kağıthaneye gönderdim. Abi bütün o filmlere dizlere parayı nasıl bulacağız? Ya kardeşim kendi imkanlarımızla kendimiz baştan yapacağız ya. Aynalı Tahir remake. Oh, <gülüyor> kudret, <gülüyor> <gülüyor>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 Seni de bir gün sever ki İtalyan mafya filmleri I want you over here You're busting my over here Are you fucking stonarch? Are you fucking Where are you over here? Fucking fuck you I you you No, no, no, no. Was like, I, don't was I was don't par par yes Trump belgeseli, polis filmleri Are you a fucking cop? Are you a fucking cop? I know you're a fucking cop, you fucking motherfucker. I'm, gonna fuck. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> I'm gonna find you motherfucker. Are you fucking red? I know you're fucking red, motherfucker. You was from the very beginning, man. I'm gonna fuck you up motherfucker. Are you a cop? Are you a cop? I'm gonna fuck you up. <gülüyor> Wall Street, you gotta it. Go. It's a wuzzy, it's a woozy, spear dust. This never landed. It didn't exist. It's a wuzzy, it's a woozy, spear dust. It's a wuzzy, it's a woozy, spear <laughs> Never landed. It didn't exist. Use your cough. Hide your cough at least three times a day. It's a wuzzy, it's a it's dust. It's dust. It never landed. It doesn't exist.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 bazı filmler var mesela bir film var New York'ta bir mafya babası var çadır çadırda muzafık ortasında ne varıyorlar mesela böyle filmler var <gülüyor> yerli film Yılmaz Erdoğan sinemada film yapıyor ertesi gün Ahmet Felix'e düşüyor niye Ahmet Felix yıllardan bugünlere kadar gelen ticaret anlayışım bir düccarlık geçmişi mi kimliğim ile size birinci sınıf kaliteli bir streaming servis sunuyorum size ben ...sınırsız içeriği vaat ediyor. Fiyatı mı? Fiyatı hiçbir şey. Aha. Aha. Aha. Bir paket sigara. 20 lira. Fiyatı aylık. Senelikte olmaz artık ananına mı yani? Allah Allah. lirada olmaz ananına mı artık? <gülüyor> artık? <gülüyor> Ahmetflix'i kullanması çok basit. Bilgisayarınızdan... ...www.ahmetflix.com'a giriyorsunuz. Dilediğiniz içeriği seçiyorsunuz. Ardından... Bilgisayarınıza HDMI kablosunu alıyorsunuz. Bu çok iyi. Bakın, bizzat işanından aldım bunu. Burada ağır gönderme var. Bunu <gülüyor> anladım ben evet. evet? Değil. Evet. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Evet. Evet. HDMI'in kablosunun bir ucunu, <gülüyor> bir ucunu şöyle, bilgisayarınıza bir saniye, heyecan yok, sakın heyecan yok. Sus, heyecan Hayır. Asla, kesinlikle... Hayır, olayı bilmeyenler için söyleyeyim. Acun abi, eksen'i şey yaparken, eksenin e, biliyorsunuz televizyon application'ı yok. O yüzden şöyle bir şey yazmışlardı, bir yere site mi yazmışlardı Sami? Bilmiyorum nereye yazdıklarını. Ya reklamını şöyle yapıyorlardı. Hani bilgisayarınızdan HDMI kablosuyla televizyona da gösterebilirsiniz falan diye böyle bir not falan vardı böyle garip. Mobilde yok mu? Ha mobilde o da yaz. Mobilde kaydol butonunu ben bulamıyordum abi. Bildiğim mobilden giremiyordum yani hiçbir şekilde. Application'a. SSS'de yazıyormuş edinirim, evet. evet olabilir. Bir ucunu bilgisayarınıza bağlıyorsunuz HDMI kablosunu. HDMI kablosunun diğer ucunu da Televizyonunuza bağlıyorsunuz, Ahmet Flix'in keyfini varıyorsunuz. Çok saniye iyi. saniye, heyecan yok. Sakın heyecan, aranızda aranızda sikerim. Heyecan kesinlikle yapmayın. Allah işte bakalım. Aranızda sikerim ben. Heyecan yapmayın ya. Oğlum heyecandan mı lan? Kaplayı takıyorum ama. <gülüyor> Oğlum, sakin olun lan. ağzınızı yırtarım lan. Oğlum ağzınızı yırtarım lan. Sakin olun lan. ...yapmanız gereken sadece bu... Ee, ...bir ucunu bıraktım. bilgisayarınıza... HDMI kablosunu... <gülüyor> emininden yanından almış olduğunuz... ...bir ucunu bilgisayarın kablosuna... ...bir ucunu telefonun ucuna... ...televizyonun ucuna takıyorsun. Bu ne <gülüyor> mi? <gülüyor> ...mobilitlerin <yapmış> <gülüyor> bir sınırı yok mu? Biri bir yerde başlayıp... ...bir yerde bitmiyor mu bu içerikler? Bunlar ne böyle? Bak... ...Youtuber'ın ara kadarı var. Ben bu dünyadan nasıl çıkacağım? Allah'ım yarın sabah olup işyerime nasıl Ahmet Ahmetflix'ten mesela memnun kalmadınız mı? Çok basit en yakınızdaki patete şubesine gidiyorsunuz Bizzat şahsıma mektup yazıyorsunuz Sikimin keyfine göre belki bu <gülüyor> <verin>, belki <gülüyor> <Keyfliği zemer>. <Of>. I'm She Take 29 aydır Hello Bitches Na Na Na Na Na, na. I'm She take...